Katıldıkları için Bugün için, bu sabah için e, katıldığınız panelde önemli ve ilginç bir konu konuşacağız. E, iklim için kesişimsel örgütlenmenin aciliyetini konuşacağız. Siyah yerli insanların iklim konusundaki katılımını, bu konuyu ele alacağız. Mücadelelerimizin nasıl birbirine bağlandığını konuşacağız. Çünkü bu aciliyet aslında hepimiz açısından karşı karşıya kaldığımız bir şey, aciliyet aynı anda. Mücadelelerin aciliyeti e, ve birleşmek bir zorunluluk, e, çabalarımızı birleştirmemiz lazım. Kimsenin arkada bırakılmaması lazım. Temel programda çalışırken, e, özellikle de pandemide e, topluluklarımız etkileniyor, hareketimiz etkileniyor. Aynı anda e, dayanıklılığa ihtiyacımız var. İlk sorum şu, e, Peniye soracağım, ne düşünüyorsun, neye ihtiyacımız var iyileşmek için, bir hareket olarak neye ihtiyacımız var, önümüzdeki işler neler ve sonra da yaptıktan sonra diğer konuşmacılara gittik. Çok teşekkür edebilirim, teşekkür ederim. Bence yerli hastalar olarak sadece pandemi bizim aslında iyileşmemiz gereken durum. Burada ABD'de 500 yıldır sömürgecilik mevcut ve zalimlikler yaptılar halklara, birçok yerlerde soykırımlar uyguladılar, berbat şeyler yaptılar çocuklarına, torunlarına, kuşaklar boyunca. Bizim açımızdan aslında bütün yerli halklar içinde konuşamam tabii ABD'deki. Ama sadece kendi arkadaşlarım, bildiğim, tanıdığım insanlar, birlikte olduğum insanlar adına konuşabilirim. Bu pandeminin aslında sömürgeciliğin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Aslında bir araya gelmeye devam ediyoruz, karşılıklı yardımlaşmaya devam ediyoruz ABD'de. Ee, aslında çok ciddi biliyorsunuz Kuzey Amerika'daki insanlar çok ciddi etkilendi. Özellikle de etnik gruplar burada. Ee, sevdiğimizin ya da aile üyelerimizin herhangi birinin ölmediği bir aile ya da topluluk var. Değildir. Özellikle siyah insanlar için, yerli halklar için... Ya, hala çok e, bölgesel e, kısıtlamalara e, sahibiz. Aslında e, biz sömürgecilik öncesinde e, nasıl yaşayacağımıza dair, dengemize dair, uyuma dair kendi değerlerimiz vardı sömürgecilik öncesinde ve hiçbir hayat e, formundan daha üstün olduğumuzu düşünmüyoruz. Aslında en yeni hayat formlarından biri olduğumuzu düşünüyoruz insanlar olarak. Bunu bir tür e, biz aslında e, e, çok sevgili arkadaşlarım da dediği gibi bizler doğanın koruyucularıyız. Aslında biz Doğana'dan da ayrı şeyler değiliz, varlıklar değiliz. E, ve biz şu, aslında gücümüzü de şu anda buradan alıyoruz. Çok fazla paylaşacağımız şey var. İnsanlar unuttular. E, aslında insan olmayı unuttular. Yıl yüzyıllardır bunu unuttuk. Bu kapitalist sistemde bizler kimiz? E, bu bireyselliğin içinde, bu kişisel hırsın içinde kimiz biz birbirimize karşı? bizim açımızdan insanlara dünyanın geri kalanında e, nasıl yardım edeceğimizi unutmak çok zor. Bana göre de ben de e, küresel güneyden konuşuyorum aslında. Ben de şunu hissediyorum. E, iyileşme noktasına gelmedik henüz. Çok çok önemli ciddi sosyal ekonomik e, sorunlarla karşılaşıyoruz, kandısterlik, yoksulluk, e, yıkım gibi e, bunlardan da aslında iyileşmemiz lazım. Sanıyorum bu noktaya daha gelmedik. Hala e, mücadele etmek, bilinçimizi yükseltmek çok önemli ve, ve Güney Afrika'da, burada ve bütün dünyada bunlar çok önemli ve biz aslında bir iyileşme noktasına gelebilmek için bunlara devam etmemiz lazım, savunuculuğa devam etmemiz lazım ve insanların ayağa kalkması lazım. Çevrede ne olduğu, topluluklarda ne olduğunu anlatmamız lazım, kendilerini donanımlaştırmaları lazım, donanım sahibi olmaları lazım. Ve bu adaletsizliklerle mücadele etmeli, etmemiz lazım. Aslında de hepimizi çok fena vurdu ve bence aslında bir iyileşme noktasına henüz ulaşmadık. E, i̇yileşmek için yapmamız gerekenleri hala yapmamız lazım. Hala bütün bu sosyoekonomik adaletsizliklerle mücadele etmek durumundayız. Çok teşekkür ederiz Ayakka, e, Peniye'de. de. Bence burada olmak ve konuşmak son derece güzel duygularınızı paylaşmak. Penny şöyle dedi, birkaç noktada bahsetmişti. Ben de benzer bir görüş paylaşacağım. Ayaka'da Penny dedi, benim söylemek istediklerimi söylediler aslında. Bence çok çok önemli bunlar, bu noktalar. Bunların aydınlatılması, vurgulanması çok önemli. Biz senin iyileşme noktasında değiliz. Aslında bayağı da uzağındayız. Benim açımdan şuna inanıyorum, dünyada yerli hareketlerinde, Asya Pasifik'te, feminist harekette, özellikle de Asya Pasifik'te şunu hissediyoruz. Mücadele etmeye devam etmemiz lazım, sistemi parçalamaya devam etmemiz lazım. Ve aslında bütün bunlara biz maruz kalıyoruz. Kapitalizmin başarısızlığına, neoliberal ekonomik sistemin krizine maruz kalıyoruz. Pandemik aslında bir çok boyutlu kriz yaşıyoruz ve burada var da kriz, iklim krizi, birçok yerli halkın yaşadığı kriz. Bütün dünyada bu krizleri yaşadılar. E, marjinalize edilmiş kadınlar tarafından dünyanın dört bir tarafında yaşandı ve şimdi pandemi geldi üstüne. Ama aynı zamanda aslında neye ihtiyacımız var gerçekten? Şunu vurgulanmasına ihtiyaç var. Kriz şu anda karşılaştığımız kriz pandemi sırasında eşitsizlikleri arttırdı ama aslında ve bu bir tesadüf değil. Bu aslında daha önce olan şeyleri açığa çıkardı, ifşa etti. Nasıl desem, daha beter hale getirdi. Bence bir başka şey vurgulamak istiyorum. Şuraya notlar almıştım. İyileşmek için ne ihtiyacımız var noktasında? Aslında aşırı üretim ve aşırı tüketim kavramlarının da aşmamız lazım. Bu da aslında iklim krizinin yarattığı, iklim krizini yaratan temel sebeplerden bir tanesi ve biliyorsunuz çok fazla insan, hükümetler, bütün dünyada biz de şunu söylüyor: İklim krizinden iyileşme bahsediyorlar. Ama aslında feminist harekette biz aslında. Kapitalizmin yeşile boyandığını düşünüyoruz. Gana'dan sesleniyorum ben de. Özellikle neyle el aldığımızı anlamamız lazım. Konunun ağırlığını anlamamız lazım. Hakikatle yüz yüze gelmediğimiz zaman henüz de orada değiliz bence. insanlar zaten etkilendiler çok fazla şeyi yaşamlarını geçimlerini istihdamları işlerini birçok şeyi kaybettiler bunun dışında nasıl çıkacaklar belirli bir bağlamda konuşuyorum çiftçiler mesela genç insanlar işlerine başlayamıyorlar şu anda Herhangi bir şey üretemiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Bütün işler çöküyor, küçük işler çöküyor. İnsanların karşı karşıya kaldığı şey bu. Şunu kabul etmemiz lazım. Evet, iklim değişikliği meydana geliyor. Covid pandemisi var. Başlangıç olarak bunları söyleyebiliriz. Yeni kaynaklar var aslında. Ama aynı zamanda insani kaynaklarımız da var. Ee, i̇nsanlar kırılgan olabilir. Özellikle iklim değişikliğinin sonucunda son derece kırılgan hale gelebilir. Çünkü iklim değişikliğinin etkisi de artıyor. Evet, vasıflarımız var, yeteneklerimiz var bütün bunları genç insanların kaynaklarını bütün bu insani kaynakları e, pandemi ya da iklim krizinden çıkmak için kullanabiliriz. Aslında bir şey değiştirmek, belirlemek istiyorsanız buna kendiniz adamanız gerekir. Çünkü bir sorun var. E, çözüm bulalım deniyor ama genellikle bu ama aslında e, genel, gerekli kaynakları, enerji kaynakları doğru düzgün e, koymadığımız zaman önümüze e, e, Gana'da bununla karşı karşıyayız. E, son derece böyle sahte şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ve şu anda hareketler olarak bizim karşı karşıyında olduğumuz şey bu. Çok teşekkür ederim. E, şu anda e, ikinci sorulara geleceğim. Ayaka e, sana döneceğim, sana çünkü henüz burada değiliz, bu noktada değiliz dediniz. Özellikle pandemiden bahsettiniz, e, eşitsizliklerden, krizlerden, ciddi adaletsizliklerden bahsettiniz ve bunlardan iyileşmemiz gerektiğini söylediniz. Gene böyle hızlıca soracak olursam e, ikinize, e, sizce şu anda oturduğunuz yerden, Adil bir iyileşme için en önemli şeylerdi. Son geçen sene Başkanlığın uluslararası içinde birkaç şey söyledi. Öncelik olarak ele alınması gereken ve sonuç olarak Başkanlık bizi dinledi. Bir komis, bir Başkanlık Koordinasyon Komisyonu kuruldu iklim değişikliği konusunda. Bu adil bir geçici, adil bir değişimi mümkün kılmak için e, 2020 itibariyle. Başkanımız eğer burada da konuşulanları dikkate alırsa belki de evet gerçekten hedefimize yaklaşmış oluruz adil geçiş konusunda. Çünkü çok fazla kömüre bağımlı biliyorsunuz Güney Afrika. E, hala petrol ve doğalgaz... E, bağlılığımız var. Bu komisyon kuruldu çünkü bizim ülke olarak daha güvenli kaynaklara geçişimizi sağlamak için bence bu çok önemli. Benim ülkemde ben de bağlılığımda en önemli yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi bu ve bu politikaların ve tartışmaların önemli bir büyük adım adım haline gelmesine çalışıyorum özellikle ikonomi Yaşamak istediğimiz dünya bakımından daha yeşil, sürdürülebilir, adil bir dünya ve kuşak için. Önemli iki anahtar şeyden bahsedersem. Bizim sahte çözümlere ihtiyacımız yok. Bence bunu gerçekten belirlememiz lazım. Çünkü iklim e, emisyonlarından, salımlarından bahsederken biz halklar olarak bundan zarar görmemeliyiz. Bütün bu hırslı paha iklim değişikliği konusunda bunlar filtreler falan olmaz. Yani bu ne anlama geliyor? Birçok ülkede insanlar e, mesela kamu özel e, işbirliğinden bahsediyor biliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu gerçekten iklim krizinden çıkış için mi söyleniyor? Yoksa... Yoksa... Statükonun eline kârlarını geri vermek için mi? Biz net sıfır salımları falan gibi hedefler tarafından halkların e, tahrip edilmesini istemiyoruz. Çünkü şirketler yeniden kârlarını yeşil boyamalarla e, garanti altına almaya çalışıyor. Bizler halklar olarak gerçekten e, güçlü durmalıyız. Gündemimiz nedir? Bu kadar çok şey var, çok eleştirel olmamız gerekir bütün bu sahte çözümlere eğil vermemiz gerekir. E, aynı zamanda bizim şunu da düşünmemiz lazım belki belki gerçek anlamda konuları ele almadık, seslerimizi yükseltmedik. Aslında topluluklarımızın, sahadaki toplulukların sesini büyütmüş değiliz. Aslında ee, bizim e, çok güçlüyüz, çok netiz aslında üyelerimiz. Asya Pasifik Bölgesi'nde çok fazla konuşuyoruz bu. Yani kalkınma, adaleti ne anlama geliyor? E, radikal bir kayma anlama geliyor. Şu anda mevcut küresel ekonomi sisteminden, ya yani bütün bu yatırım anlaşmalarından, e, şirketlere çünkü e, ülkeleri, e, kendi çevrelerini, ülkelerin bu şirketlere karşı koruyabilmeleri lazım halklarını. E, e, ben e, kendi hareketim açısından gerçekten bunları savunuyorum. Eğer çıkacaksak bu krizden bunlar e, gerekiyor. Çok teşekkür ederim e, bu kilit noktaları ifade ettiğiniz için. Adil bir iyileşme için, hepimiz için, ifade ettiğiniz için. Çünkü sahte çözümlerden de bahsettiniz, mesela net sıfır anlatısı gibi. Sizce Çiğmez'e soracağım şimdi, ve aynı zamanda Peniye. Sizce böyle bir risk var mı? Aslında adil olmayan biçimlerde çıkma yolu var mı gerçekten? Bazı ülkelerin ayrıcalıklardan yararlanarak diğerlerinin. E, bazı ülkelerin durumunu zorlaştırarak, pandemiyi de aslında insanların çoğunu açısından daha zor bir durum yaratmak için kullanarak. Sizce böyle adil olmayan bir durum mümkün mü? Bence elbette bu çok büyük bir risk. Aslında model şablon da bu yıllarca, yüzyıllarca yıldır. Şu anda yapmakta olduğum iş, hareket olarak kabileler, topluluklar aslında insan hayatını ve doğayla ilgili ele alıyoruz ve Hindistan'da, Yeni Zelanda'da, ABD'de, Kanada'da, dünyanın farklı bölgelerinde bilmiyorum aslında genel olarak durumları Afrika'da ama Önemli şeylerden bir tanesi, üstünde çalıştığımız çok fazla kültürü değiştirmek için aslında yer altında çok fazla iş yapmamız lazım. Kültürü nasıl değiştireceğiz, kaydıracağız? İnsanların sahici bir kavrayışa e, kavuşabilmesi için. Risk nedir? Özellikle işgal altındaki ABD topraklarında buradaki insanlar insanlar hala bunu anlamıyorlar. Yani insanlık ve kutsal yaşam sistemi arasındaki ilişkinin ve şu anda bir varoluşsal kriz yaşadığımızı çok fazla çalışma yapmamız lazım. Taban çalışması yapmamız lazım. E, politikalar üstünde çalışmıyorum. Asla Böyle şeyler yapmadım. Çok da berbat deneyimlerim oldu aslında. Çok gençtim. 20'lerimin başında. Ben her zaman taban düzeyinde çalıştım. Yerel olarak çalıştım. Ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde çalıştım. Ve bence şöyle bir andayız. İnsanları gerçekten tabanda eğitebilirsek ne sıfır çözümü ya da sahte çözümlerin ne olduğu konusunda neden bunlara karşı olduğumuz kapitalizmi ya da şirketlerin bunlardan ne elde etmeye çalıştığı konusunda kimya sanayi, fosil yakıt sanayi buradan nasıl sağlığımızı mahvetmeye çalışıyor bunları paylaşıp anlaşılmasını sağlayabilirsek en azından benim açımdan ve tanıdığım insanlar açısından en önemli işlerden bir tanesi bu olacak. Ben de buna aşağı aslında inanıyorum. Büyük bir risk var bence de. Adil olmayan biçimde bu krizden çıkış mümkün olabilir aslında. Farklı biçimde etkileniyoruz aslında. iklim değişikliğin ve pandeminin etkileri farklı farklı üzerimizde. işlerimiz üzerinde karşı karşıya kaldığımız durumlar bakımından. Bir başka şey, şu anda e, mevcut küresel gündemde eşitlik ya da agresif eşitsizlik meselesi, e, e, diyelim ki iyileşmek için çaba gösterdiniz, kimler arkada kalacak, kimse, kimler yoksullaşacak? hangi çözümleri uygulayacağız ee, bu çözümler adil biçimde uygulanması lazım kimsenin yıkıma e, sürüklenmemesi lazım kimsenin dışarıda bırakılaması marjinalize edilmemesi lazım yoksa Birçok insan dışarıda bırakılır, özellikle Batı tarafından. Eğer bilinçli olarak bunu egellemezsek aslında çok büyük bir risk var. Adil olmayan biçimde bu krizden çıkış yollarının yöneltilmesi noktasında. Teşekkür ederim. Bir sonraki sorum... krizler, eşitsizlikler aynı zamanda sorum, bütün bu hareketlerin bakışımızda bizler aynı zamanda ön duruyoruz ve en ne yapmamız gerekiyor? Bir, ne yapmamız lazım? Topluluk liderleri olarak, yerli liderler olarak, aktivistler, kampanyacılar, örgütleyiciler olarak. Adil bir şekilde iyileşmek için ne yapabiliriz? Belki şu anda hala yapıyor olduğunuz bir şey olabilir. Adil bir iyileşmenin olması için ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle gençliğin merkezde olması, kadınların merkezde olması gerekiyor gibi ifadeler duyuyorum. Ama insanların merkezde olması lazım. Nereden geldiğiniz önemli değil. Bu sadece bir kesimin meselesi değil. Çünkü bazen... Nasıl dersiniz? Ee, bazen e, kapana kısılmış gibi oluyoruz, tıkanıp kalıyoruz. E, o yüzden biz e, dayanışma kültürümüzü güçleştir, e, güçlendirmemiz gerekiyor, kolektivizm kültürümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ortak mücadelelerimiz var. Gerçekten. Ee, biz APWD'de bu mücadelenin sadece şimdi değil, şimdiye ait olmadığını inanıyoruz. Biz on yıllardır, yüz yıllardır iyileşmeye çalışıyoruz kolonyalizmden ve hala mirası duruyor ve dünyanın her yerindeki yerli halkları boyun eğdirilmesinden, Kuzey Amerika'da, Pasifik'te, Asya'da her nerede olursanız, kendi ülkenizde bile eşitsizliğe göğüs giriyorsunuz. Burada bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi, bir kadınların sesini de merkeze getiriyoruz. Bizim bir feminist katılımcı hareket araştırmamız var. Bu bir çaba. ETVD olarak tabandaki kadınların hareketlerini ta ne bir ses vermeye çalışıyoruz. Kendileri için konuşabilsinler diye. Çünkü ben buradaki ayrıcalıklı hayatımda konuş benim yerim değil. Asıl onların konuşması gerekiyor. Bu, bu ruhu biz inşa etmeye devam ediyoruz, kuvvetlendirmeye devam ediyoruz eğer adil iyileşmek is istersek. Adil iyileşmek için ne yapmamız gerekiyor? Tanımamız gerekiyor. Bu durumun meselenin ne kadar büyük olduğunu tanımamız gerekiyor ve buradan ileriye nasıl gideceğiz? bilinç yaratmak gerekiyor, eğitim çok önemli, daha çok insanı dahil etmemiz gerekiyor bu hareketle. Çok zaman şunu gördüm, topluluğumdaki insanlarla iklim değişikliği konusunu konuşmaya çalıştığımda bana dediler ki, bu ayrıcalıklı insanların derdi, benim buna hiç vaktim yok çünkü ben çocuklarım okuldan emniyetli bir şekilde sağ salim gelecekler mi diye kaygılanıyorum. Akşam yemeği, masaya nasıl yemek koyacağıma kaygılanıyorum dediler. Yani adil olarak iyileşmek için öncelikle... En çok etkilenen insanları bu meselelerden öne, onları öne koymalıyız. Ve o, bu insanları bu tartışmaların geçtiği masalara getirebilmeliyiz. Daha çok kadını katmalıyız. Daha, daha çok genç insanı katmalıyız. Çünkü biliyorum yaşlıların daha çok tecrübesi var. Ama bu işte tecrübeye ihtiyacımız yok. Çünkü daha önce gidilmemiş yerlerdeyiz. Genç insanların, e, yenilikçi ve dinç genç insanlara ihtiyacımız var. Onların seslerini duymaya. Adil bir şekilde iyileşmek için daha çok bilinç yaratmamız gerekiyor, daha çok genç sesini dahil etmemiz gerekiyor, adil bir dönüşüm için tartışmalar gerekiyor, yenilikçi çözümler gerekiyor. Biz geleceğimizin neye benzemesini istediğimizi biliyoruz. Şimdiki büyükler artık bu dünyada olmadığı zaman biz olacağız. Kuzey Amerika'da iklim hareketi, iklim hareketinin ön ucuna yerli kadınlar öncülük ediyorlar. Toprakta, Kanada'nın ve Amerika'nın her yerindeki petrol hatlarına karşı mücadele ediyorlar. Bunların birçoğu genç kadınlar. İnanıyorum ki gençler, yani şu anda burada olan sizler hepiniz. Ben biraz ruhani bir şey söyleyeceğim, böyle bir insanım çünkü. 80'li yıllarda daha önce doğmuş olan bebeklerden gerçekten çok farklı. Benim hayatımda gördüğüm bütün bebeklerden çok farklı bebekler doğmaya başladı 80'li yıllarda. O bebeklerin büyüdüklerini gördüm. Onlar sizsiniz. Ondan sonra doğan bebekler bütün bebekler değil ama bunların benim şahit olduklarımın çoğu fazladan bir şeyle geldiler bu dünyaya. Daha çok bilgelikle daha çok beceri ve yetenekle bu zamanlar için daha önce gördüğüm bebeklere nazaran genç insanların kuvvetleri ve becerileri var bu ve bu dünyaya bir amaç için geldiler diye inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum ki bu değişme alanının en tepesinde sizler duruyorsunuz ve bizler yaşlı insanlar olarak bizim işimiz sizi dinlemek ve bildiğimiz kadarıyla sizinle tecrübelerimizi paylaşmak. Bu yüzden biz son 13-15 senedir bir büyük anneler çemberi halinde buluşuyoruz her sene. Belki bu da ileriye gitmenin bir yolu, ya, topluluğunuzdaki yaşlı insanları, bu, bu işi on yıllardır yapan insanları, benim gibi ve benim arkadaşlarım gibi onları bulmak. Sizler yorgunuz ama son 60 sene kolay olmadı size bunu diyebilirim ama... Bazı kazanımlar görüyoruz şimdi, yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri de bu, bütün kazanımları görüp ne kadar küçük olursa olsun kutlamak, bütün küçük kazanımlarımızı, eğer bunu yapmazsak ruhumuz koruyacak ve içimiz yorulacak. Karşılıklı birbirimizi desteklemek, her nasıl olursa, finansal olarak, duygusal olarak, bu, bu yaptığımız iş gerçekten zor bir iş. Çok zorlayıcı, kalp kırıcı, bütün bunlar. Ama kendinizi yenilemek için ne yapabileceğiniz şeylere bakmak çok önemli. Çok defa bana... Genç insan, başka insanlar zaten bir şeyleri örgütlemişken bize geldiler, biz yerlilere ve dediler ki, Aa gelir misiniz şu konuda konuşur musunuz? Gelir misiniz bir dua bize bir dua eder misiniz? Biz böyle değiliz. Yıllarca böyle gördüm ama biz. Sonradan eklenecek bir şey değiliz zaten yaptığınız şeye. Siz zaten masayı kurmuşken ve yemeği yemeğe başlamışken davet edeceğiniz biri değiliz biz. O yüzden bu insanları dinleyin. Eğer bizi masada istiyorlarsa, bizi gelip o masayı inşa etmeye yardım etmemiz için çağırmaları lazım. Bu durumlar çok zorlayıcı tabii. Bütün bunları aşmamız gerekiyor. Her masada olduğumuz olmamız gerekiyor. Bizim ve insan bizim insanlarımız için önemli olan bütün masalarda bizim de yerimiz olmalı. Siz bizi yemek yemeye başladıktan sonra çağıramazsınız. Hepimiz bunun içindeyiz ve bu iş uzun sürecek. Çok biz nasıl sorumluluk um, alırız that, konusunda you a or say, uh, well e, blessing, bilirsiniz gelirsiniz like yaşlı bir köpeye yeni uh, hileler öğretemezsiniz derler so, onun için değilmek çok iyi çok iş, çalışmak isteyen bir şey. Bu kirleticiler, bu yakıt e, endüstrisindekiler, bu iş adamları, bunların zihniyetini değiştirmek çok zor. Çünkü yıllardır o işteler ve bir iş adamına siz gidip de şimdi bu sana teklif edeceğim iş, senin karlarını azaltacak diyemezsin. Kabul etmeyeceklerdir. Bunu yapmak çok zor. O yüzden dikkati... Yeni jenerasyonlara, kendi işlerini yeni açan, yeni fikirleri, azimleri, hırsları olan genç insanlara yönelmeliyiz. Tamam, senin azmin var ama bizim ortak gündemimizle de ilgili bir şey yapman gerekiyor. Gana'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Genç insanlar katıyoruz. Genç insanların bir enerjisi, bir kuvveti var. Nerede kaos, nerede savaş ve karışıklık olsa, e, siz orada genç insanların protesto ettiğini görüyorsunuz. Yani enerjileri var, o güçleri var. Ama sorun bu güçlerini nasıl yönelttikleri, su gibi mesela, su çok faydalı olabilir, çok zararlı da olabilir. Suyun gücünü nasıl kullandığınıza bağlı olarak genç insanların bu kuvvetini e, negatif olarak kullanmalarına izin vermek yerine kendi bencil, e, e, amaçları için kullanmaklarına izin vermek yerine, hepimizin ortak geleceğimiz için e, herkes mutlu olmak istiyor. Herkes güzel hava, e, nefes almak istiyor. Herkes aynı şeyleri istiyor. Bunları anlatabiliriz genç insanlara. Bu bizim sorumluluğumuz. Gençler olarak biz e, istediğimiz gelecek budur diyoruz. Bir gençlik stratejisi yapmamız gerekiyor yapıyoruz. Kanada'daki iklim eylemi için kendi kendi fikirlerimiz var diyoruz. E, biz biz bu işe böyle girmek istiyoruz diyoruz. Genç insanlar olarak agresif olduğumuz için değil ama becerilerimiz, yenilikçiliğimiz ve yaratıcılığımızla gelmek istiyoruz bu eylemin içine dünyada. Genç insanlar olarak bizim sorumluluğumuz bu. Kanadaki tecrübemiz böyle oldu. Ee, sonuna geliyoruz. Bu çok ilginç konuşmanın. Hepinizden bir söz isteyeceğim. Ee, ne yapmaya? E söz veriyoruz bu sene bu dönem bu projede kendimiz için dünya anne için ve daha geniş bir sosyal adalet e, için neleri söz veriyoruz ben bu işi 40 yıldır yapıyorum devam edeceğimi söyleyebilirim 40 yıldan fazladır bu e, dünya annenin ve doğanın hakları üzerine e, bakmanızı e, tavsiye ederim. Videolarımız var internette. Destek sağlamaya devam etmek istiyorum genç aktivistlere. Hepiniz dahilsiniz bunu. Eğer bir gün bir büyük anneyle veya bir teyzeyle konuşmak isterseniz beni bulun. Bir ayağımızı adım adım önce bir ayağı, onun önüne öbür ayağa koyarak adım adım küçük adımlarla yap şimdiye kadar yaptığım şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum, öleceğim güne kadar. Bu çok kişisel bir soru ama tarihler, sözler konusunda bir 40 yıldan fazladır mücadele ediyorsa tamam ben de mücadele edeceğim. Radikal bir gelecek hayal etmeye devam etmek istiyorum. Radikal bir değişim bütün bu kaosun içerisinden ve bunu yapmaya devam ederken ben şahsen büyüklerime Büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü meşaleyi onlar tutuyorlardı, taşıyorlardı ve şimdi bize aktardılar. Bizim şimdi yaptığımız şey bizim büyüklerimizin, bizden önce burada olanların yaptıkları şey. Onlardan öncekiler de aynı şeyi yaptılar. Meşaleyi biz tutuyoruz ve bir gün biz de... Gelecek kuşakları ileteceğiz ve bir, bir hareketlerden bir dağ inşa ediyoruz ki bizden sonrakiler daha bunu görebilsin diye. Ben İndonezya'nın doğusundan, üçüncü, dördüncü dünyadan bir ülkenin içerisinde ülkeden geliyorum. Size, sizinle konuşuyorum. Bu... Kolektif hareketlerin inşa ettiği dağın bir sonucu. Benim için bu mücadeleyi sona erdirmenin hiçbir sebebi yok. Bütün bu yıkımın içerisinde mücadele etmeye devam etmeye söz veriyorum. Benim için birkaç söz verip bizim kişisel olanla başlayın. Bütün bu sene kampanyalar e, yapmaya devam etmek istiyorum kendi topluluğumda. E, üniversiteden e, bu sene ara verdim kendi topluluğumda daha faydalı olmak için. Çünkü ben gençliğin sesi veya hareketin sesi denmesini istemiyorum bana. Çünkü inanıyorum ki herkesin kendi hikayesi var anlatacak ve bu hikayeleri anlatacak olan insan ben değilim. İnsanları yükseltip onlara hikayelerini anlatacak bir sahne vermek bu seneki dahütüm. Aynı zamanda Toprak Anne'ye ve bu, bu büyük harekete, ben iklim değişikliği konusunda Başkanlık Komitesi'nin bir üyesiyim ve tabandan gelen insanlara destek vereceğim insanların bütün politikaların nereye gideceğini anlamalarını ne olup bittiğini ülkelerinde anlamalarını yardım etmek istiyorum İnsanların arasındaki bağları kuvvetlendirmek istiyorum. Dayanışmamızı genişletmemiz gerekiyor. Daha elle tutulur bir değişim için. Gelecekteki kuşaklar diyebilsin ki ben şimdi buradayım çünkü benim benden öncekilerin benim için yaptıkları sayesinde diyebilsin. <gülüyor> et, e, e, kır, e, ben de az önceki konuşmacı gibi pes etmemek istiyorum ve bu dünyayı gelecek kuşaklar için çok daha iyi bir yer olarak bırakmak istiyorum. Bu mücadeleyi hiç bırakmadan kesişimselliğin de topluluğumuzda ki önemini vurgulayarak herkes kendi sesini duyurabilsin diye ve değişikliğin bir parçası olsun diye. Kişisel olarak benim taahhütüm. E, ulusal, ulusal diyaloglarda yer alıyorum ben. <gülüyor> Ee, Ulusal Adaptasyon Planı çerçevesiyle bir geçen hafta bir çağrı aldım. Bütün kesimlerin eylem planlarını sunacakları bir toplantıya. Kişisel düzlemde ben bu toplantılarda, toplantılarda ki, kendi, kendi sesi, e, bir ses olmak istiyorum bazı eylem planları e, e, herkesin yararına olmuyor ve iyi, iyi niyetli olsalarda bu bu konuya göz kulak olmak istiyorum kimsenin kötü bir şekilde etkilenmemesi için bu eylem planlarından grup olarak bir süreç başlatıyoruz. Aylık e, iklim değişimi konusunda gençlerin yönettiği webinarlar yapacağız. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da filan bir platform yaratmak için ve fikirlerimizi çarpıştırmak için daha kuvvetli hareketler yönetebilelim diye. Afrika, çünkü birbirimizin ülkesinde neler olup bittiğini öğrenelim diye genç insanlar e, marjinalize edilmiş genç insanlar için e, zor ülkelerde yaşayan hayatları Tehlikede olan insanları içinde bunları da duyarak. Eğer, eğer Güney Amerika'da bir genç kadın bu kadar çok şey yapabiliyorsa, bizler de yapabiliriz. Teşekkür ediyorum çok önemli muhteşem katkılarınız için teşekkür ediyorum gençlerin perspektifini paylaşmak paylaştığınız için teşekkür ediyorum Zamanınız için her birinize. E, aktivizler kaç yaşında olurlarsa olsunlar. E, o kadar çok mücadele edilecek şeyler var ki. O kadar çok meseleler var ki dünyanın her yerinde karşı karşıya olduğumuz. Onun için mücadele etmek için çok çok sebep var. Eğer e, topluluklarımızı örgütlersek, e, hizmet edersek, e, liderlik yaparsak, merkezinde olursak, bu mücadelelerin... <gülüyor>